Aradığınız aşk sizi tüm cazibesi ve insancıl gülüşüyle etkiler. O da sizin gibi kişilerden hoşlanır. Üstelik en az sizin kadar gururludur. Kıskançlığınıza engel olmayı başarabilirseniz bu ilişki uzun sürebilir. Bir başakla karşılaştığınız zaman aynı şeyleri sevdiğinizi sanırsınız. Ancak daha sonra yanıldığınızı anlarsınız ve uzun süre bocalarsınız. İnatla aradığımı o diyorsanız her şeyi zamana bırakmazsınız. Disiplinli yönleri sizi etkilemeye devam ediyor ve